Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir videomuz daha. 23 Aralık 2018 Pazarla ilgili bir video daha arkadaşlar. Başlarımızı değiştirmiyoruz. Diğer videoları seyrediyorsanız sadece oranları değiştiriyoruz. Yine 3 maç, 18 kupon toplamında arkadaşlar, 3 misil yazsanız bunların oranları yüksek olduğu için parayı 5'e, 6'ya, 7'ye katlama şansınız var. Şimdi oranları şöyle değiştirdik. 143 0'dan 1'e, 2'den 0'a, 0'dan 0'a. 144 0'dan 1'e 1'den 0'a 2'den 0'a 141 1'den 1'e 0'dan 0'a dedik. Biraz önceki videoyu seyrettiyseniz eğer oranları değiştirdik, ihtimalleri değiştirdik. Şimdi 143'e 0'dan 1'e 0'dan 1'e 0'dan 1'e şu ilk ihtimali yazıyoruz 3 tane. Sonra 143'e ikinci ihtimali yazıyoruz 2'den 0'a yine 3 tane. Üçü, devam ediyoruz 143'e 0'dan 0'a yine 3 tane yazdık. Bu ilk ilk 9 kuponumuz arkadaşlar. İkinci 9'u da göstereceğim. 144, 0'dan 1'e, 1'den 0'a, 2'den 0'a birer tane yazıyoruz bakın. 0'dan 1'e, 1'den 0'a, 2'den 0'a. Aynı şekilde bakın. Gördüğünüz gibi 0'dan 1'e, 1'den 0'a, 2'den 0'a. Önce 141'e ihtimal verdik. 1'den 1'e'yi kullanıyoruz. Bütün altına tek tek 9 tane 100, 141, 1'den 1'e yazdık arkadaşlar. Bunların hepsi ayrı ayrı birer tane kupon. Toplam 9 kupon burası. 9'da şimdi anlatacağım devam edeceğim o zaman şunu kullanacağız ikinci kupon bunun aynısını oynayabilirsiniz arkadaşlar maç da ekleyebilirsiniz seçim sizin e, amaç az maç oynamak ganyanın yüksek maç oynamak arkadaşlar ki tutsun ve verdiğimiz parayı fazla fazla alalım yine pazar günü devam 2018 biraz önceki formülün devamı o 9'da 9'da bu 18 kupon bakın aynı yine değiştirmiyoruz burada sadece şunu değiştireceğiz biraz önce bunu kullandık şimdi bunu kullanacağız 143 yine 3 tane 0'dan 1'e birinci ihtimalimiz. 2'den 0'a bakın 3 tane. 143 0'dan 0'a yine 3 tane. Altına 144. 1 bu 1 1 1 bu. 0 1 1 0 2 0 bakın. 0'dan 1'e 1'den 0'a 2'den 0'a birer tane 144. Şu seçenekler yazdık. 144 yine 0'dan 1'e 1'den 0'a 2'den 0'a birer tane yazdık. Toplam 9 kupana Sonra 141'e, şimdi 0'dan 0'a yapıyoruz. Biraz önce 1'den 1'e yapmıştık. Şimdi 0'dan 0'a, komple 0'dan 0'a bakın. 9 kupon biraz önceki. 9 kupon da bu arkadaşlar. Etti mi size 18 kupon. İsterseniz aynısını oynayabilirsiniz. Veya da arkadaşlar ne yaparsınız? Maç eklersiniz banko arkadaşlar. Banko maç eklediğinizde bu oran daha çok artacak alacağınız para tabii. Ama bunun aynısını bile oynasınız. Tuttuğunda fazla fazla para alma. Şansımız var arkadaşlar. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Her gün iddia kupon ee, tahminlerini fazla fazla çekiyorum bu şekilde. Beni izlemeye devam ederseniz, abone olursanız, bildirimleri açarsanız hemen yüklediğimde size de gelecek arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.